Merhabalar, ben Cevair. Bu videoda e, Winch ile gene toplu olarak döküman yükleyeceğiz ama bir önceki videodaki bir New Multiple Documents'a değil, bir zip dosyasından yani toplu olarak diyelim bir zip'in içinde bin tane e, standart ya da spek bir dosyanız var, bir teknik resim toplu olarak yüklemek istiyorsanız bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Gene Browse'dan e, bir kontekst altına gidiyorum. Folders'a. E, daha önceki videolarda New Documents ve New Document ve New bu Document'ı görmüştük. Diğer bir komutta Upload Documents from Compressed File. Yani sıkıştırılmış e, dosya içerisinden yükle. Şimdi bunu yaparken e, öncelikle masaüstünde bir tane sıkıştırılmış zip dosyam var. Zip olacak uzantınız. İçerisine giriyorum. İçerisinde iki tane Excel var. E, Zip'in içerisinde. Şimdi Winch'i e, açıp Actions New Upload Documents from Compressed File dediğimde Jari'de zip dosyası olması gerektiğini zaten söylüyor burada. Dosya seçiyorum. Buradan o zip dosyasını seçip OK diyorum. Ve doküman tipini seçiyorum. İşte bunlar hepsi e, bu yöntemde aynı doküman tipinde olması gerekiyor. Aynı multiple document gibi. Yani toplu olarak e, farklı tipler dokümanı yükleyemeyeceğim. O yüzden ben şu an diyelim kontrol planlarını yüklüyorum. Seçtim. E, OK bastığımda. Kontrol planları. Bakın kontrol planı tipinde Brexit'e direkt kök dizine yüklenmiş oldu iki tane.